Merhaba, bu videoda Fransız devrimi hakkında konuşacağız. Bu devrimi önemli kılan özellik ise, Amerikan devriminde olduğu gibi bir krallıktan kopup bağımsızlığın ilan edilmesinin yanı sıra, krallık merkezinde bulunan monarşinin yok edilmiş olmasıdır. Bu devrimin başka bir önemi ise, Avrupa'da krallıklara karşı yapılan ilk ayaklanma olmasıdır. Yani, temelindeki düşünce açısından bir ilktir. Monarşiye karşı olma fikri bu devrimde değil, Amerika'nın bağımsızlığı sırasında ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise, kralların gerekliliği ve monarşi sistemi sorgulanmaya başlamıştır. Zaten bu düşünceyle ilerlenmiş olması, bu devrime diğer ayaklanmalardan ayırmaktadır. Bu düşünce sistemi ve Fransız devrimi ortaya çıktığında, Fransa'nın nasıl olduğuna bakalım. Tarih 1789. Öncelikle Fransa'nın fakir olduğunu belirtmeliyim. Tabii eğer Fransa kralı 16. Louis'e ya da karısı Marie Antoinette ve onların giyimlerine baksaydınız bunu söyleyemezdiniz. Kesinlikle fakir görünmüyorlardı. Hatta kocaman bir saray olan Versailles sarayında yaşıyorlardı ve yaşam koşulları başka birçok krallıktakinden çok daha iyiydi. Bahsi geçen saray zamanında Paris'in 20-30 kilometre uzağında bir kasabaydı. Şimdi ise Paris'in hemen dışında diyebiliriz. Sonuçta Fransız Kralı fakir görünmese de Fransız Devleti fakirdi. Tabii fakir derken borç altında demeye çalışıyorum. İki büyük askeri olaya karışmışlardı. Bunlardan bir tanesi Amerikan Devrimi'ydi. Devrimcileri desteklemişlerdi çünkü düşmanları olan Büyük Britanya'ya problem yaşatmak ve toprak kaybetmelerine neden olmak istiyorlardı. Fransa bu yüzden Amerika'ya yüksek miktarda askeri malzeme göndermişti. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu ucuz bir iş değildi. Çünkü bu yardımı Atlantik okyanusu üzerinden yapmak gerçekten yüklü bir maliyet demekti. İkinci yüklü borcun kaynağı ise Amerikan devriminden çok daha öncelere uzanmaktadır. 1763'te biten 7 yıl savaşlarına başlayan bu yardım Fransız devletinin finansal kaynaklarını eritmişti. 7 yıl savaşlarını bilmeyenler için bu savaşı kısaca özetleyelim. Bu savaşta Fransızlar ve İngilizler müttefikleriyle beraber birbirlerine 7 yıl boyunca en vay çeşit yöntemle saldırdılar ve tam da bir sonuca ulaşamadılar. Fransa ve Hindistan savaşı bu 7 yıl savaşlarının bir parçasıdır. Ancak bu savaşlar bütün Avrupa'yı kapsamaktadır. Sonuçta Fransa bu savaşa katıldığı için Amerikan devrimine kadar Amerika'ya yaptığı yardımlar sonucunda ekonomisine büyük bir darbe almış ve halkını açlıktan kırmıştır. Bu arada, Fransız halkında genel bir açlık ve sefalet kol geziyordu. Yeterli tahalı olmadığından, insanlar yemek için ekmek yapamaz hale gelmişlerdi. Ve açlıktan ölme noktasında olduklarından dolayı yönetimden fevkalade mutsuzdular. Ve bunun üzerine bir de kralların ve hatta soyluların gerçekten rahat ve saadet dolu bir yaşam yaşadığını gören halk, çıldırma noktasına gelmişti. Bildiğiniz gibi soylular sadece aileleri sayesinde toprak ve para mirasına sahip olan insanlardı. Ve krallar gibi giyinip onlar gibi yerlerde yaşarlardı. Eğer siz de bu devrimi yapan köylüler gibi asillerin bütün işlerini yapmanıza ve hasadınızı vergi olarak vermenize rağmen sizin açlığınızı umursamayan ve vergi vermeyen insanların altında yaşasaydınız, bu insanları bir nevi parazit olarak değerlendirirdiniz. Haliyle köylüler de bu durumdan rahatsızdı. Tüm bunların üstüne bazı filozofların, Demokratik düşünce hakkında konuşmaları da bardağa taşıran son damla olmuştu. Böyle topluca bir harekete ilk örnek Amerikan devrimidir. Bu harekette de Fransız devriminde olduğu gibi aydınlar, belki krallara ihtiyacımız yoktur ve belki iyi olmak için din adamlarına da ihtiyacımız yoktur. Belki kendi kendimizi kontrol edebiliriz fikrine ulaştılar. Amerikan devriminde ilk kez krallara ihtiyacımız yok, biz kendimizi yönetebiliriz fikri ortaya çıktı. Bu düşünce, o dönemde gitgide yayılıyordu. Ancak bence buradaki en önemli faktör, halkın aç olmasıdır. İnsanlar gerçekten aç olduklarında inanılmaz şeyler yapabilirler. Aslında açlık bu devrimi iten güçtür ve her fikirden çok daha güçlüdür. Fransa Devleti, finansal kriz içindeydi. Bu yüzden bir toplantı yapıldı. Fransa'daki büyük güçler acilen konuyu görüşüp, bazı problemleri çözmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Fransa'nın nasıl problemi olan açlığı çözebilmek için tartışıyorlardı. Buna çözüm bulmak için genel meclis kuruldu. Bu da Fransa'nın 3 temel sosyal sınıfının toplanması gibi yorumlanabilir. Bu sınıflar nelerdir? İlki ruhban sınıfı, ikincisi soylular, üçüncüsü de geriye kalan herkesi içeriyordu. Aslında bu parçalarda Fransa'da güç dağılımının ne kadar dengesiz olduğunu gösteriyor. Bunların her biri bir grup ve birbirlerine karşı oy verebilirler. Ancak ruhban sınıfı... Nüfusun sadece %0.5'ini, soylular nüfusun %1.5'ini ve geriye kalanlar da 98'ine oluşturuyordu. Dahası şu kısım şu kısımla aynı oya sahipti ve şu kısım verginin çoğunu ödemek zorundaydı. Onlar tüm işi yapan, Fransa'yı zenginleştiren ve hatta savaşlarda ölen insanlardı. Fakat bu kişiler, az sayıda olmalarına rağmen, halkın kalanından daha fazla siyasi güce sahiplerdi. Bu üç grubun temsilcileri, Versailles arayında bu ekonomik sorunu çözmek için toplandılar. Tabii üçüncü kısımdaki insanlar, şu anki durumdan dolayı kızgınlardı. Fransa'nın yakın tarihinde tüm yükü üstlendikleri ve buna rağmen diğer kısımların vergilerini bile vermedikleri gerçeği onları çileden çıkarıyordu. Hatta üzerlerine daha da fazla bir vergi yükü konulacağından ve kral, soylular ve ruhbanların hiçbir şekilde fedakarlık yapmayacağından korkuyorlardı. Bu grup zaten kızgın bir şekilde meclise gelmiş ve bir büyük odada toplanmak istemişlerdi. Çünkü aşağı yukarı 600 temsilcileri vardı. Bu duruma sadece kralın kendisi izin vermişti. Çünkü normalde her kesimden eşit sayıda temsilci olurdu. Yani şu kısımda, şu kısımda aşağı yukarı 300 temsilciye sahipti. Buradakiler de en sonunda nüfusun %98'i oldukları için en azından 600 adet temsilcileri olmasını istediler. Bu şekilde bile sadece bir yerde toplanıp temsilci başına bir oy verilmesini sağlamak istemişlerdi. Fakat bu parçalar bu fikre karşı çıkıp her parçaya bir oy düşmesi fikrini savundular. Fakat en sonunda şunlar kaybetti ve hatta üçüncü bir parça olarak organize olmak zorunda kaldılar ve bu onları daha da fazla kızdırdı. Sonrasında bir yerde buluşup, eğer bizi görmezden gelmeye devam edeceklerse, biz de burada toplanırız. Ve buraya da genel Meclis yerine Fransız Meclisi adını veririz dediler. Çünkü onlara göre onlar halkı temsil ediyorlardı. Ve Etta Jenerö'de ezilmektense Fransa'nın asıl parlamenter gücü olmaya hak ediyorlardı. Aslında bu görüş, ruhban kesiminin ve soyluk kesiminin bir parçası tarafından takdir gördü. Tabii ki bu durum Kral 16. Louis'i rahatsız etti. Çünkü önceden bir diktatör olan Louis, şimdi alelacele acele yaratılan bir meclisin bu durumdan yararlanıp onun kararlarına zıt düşen kararlar almasını istemiyordu. Bu durumdan faydalanıp Fransız meclisini kuran topluluğun onun gücüne sahip olma ihtimali kesinlikle onu mutlu etmemişti. Bu yüzden bir ara Louis meclisin toplandığı odayı tadilat yapılacak bahanesiyle kilitleyip bu meclise an itibariyle toplanamayacaklarını söyledi. Bu, Louis'nin bu duruma karşı çıkışıydı. Açık bir şekilde Fransız Meclisi'nin toplanmasına izin vermeyeceğini gösteren Kral 16. Louis, bununla kalmayıp toplantının yapılacağı odaya girişi bile yasaklamıştı. Kralın bu davranışı kesinlikle bu insanları mutlu etmedi. Halk aç gezerken bu kesim müsrifçe harcamalar yapıyordu. Hatta Louis'nin bu kararından sonra yine bu kesimle aynı odada oy vermediler, veremediler. Sonrasında kendi odalarında oy birliğiyle kendilerini Fransa halkının temsilcilere ilan ettiklerinde ise kral odaları kapattı. Bu durum sonunda Versailles'deki kapalı bir tenis kortuna gittiler. Burada bunun bir resmi var. Bu kapalı bir tenis kortu. Bu yer Versailles Sarayı'nda ve aslında küçük kesimin ne kadar rahat yaşadıklarının bir göstergesi. Burada toplanan temsilciler Fransa'nın meclisi olduklarının kabulünün yanı sıra Fransa'ya bir anayasa çıkana kadar durmayacaklarına dair yemin ettiler. Sonrasında da bir ulusal meclis olmaktan anayasa hazırlayan bir meclise dönüştüler. Fransa için anayasa. Bu grup daha önce söylediğim gibi ruhban ve soylu sınıflarından bir kısımdan da destek almaya başladı. Ve en sonunda 16. Louis durumun vahametini fark etti. Zaten kızgın olan insanlara olan müdahalesi onları daha da çok kızdırıyor ve onların daha büyük sorunlar çıkarmalarına neden oluyordu. Bu yüzden 16. Louis şu anki finansal problemin kritikliğini neden göstererek gücünü halka verirmiş gibi yaptı. Sonuçta bu meclisin tekrar toplanmasına izin verdi. Fakat tüm bunlar olurken insanlar askeri birliklerin Paris'e geldiklerini fark etmeye başladılar. Ve kesinlikle kral tarafından gönderilmişti. Ve bu ordudaki birçok asker ordunun Fransız ordusu olmasına rağmen Fransız kökenli değildi. Yani bir isyanı bastırmak için ideal türden askerlerdi. Tabii ki bu askerler Fransız Meclisi'ni dağıtabilecekti. Sonuç olarak askerlerin yaklaşması insanları endişelendirdi. Bu da yetmezmiş gibi 16. Louis'nin finansal danışmanı Jacques Necker'in de bu 3. kesimin ekonomik fikirlerini doğru bulması kralın işini daha da çok zorlaştırdı. Bu danışmanın kralı harcamalarınızı daha mantıklı bir şekilde yaparsanız ve paranızı israf etmezseniz daha iyi bir şey yapmış olursunuz. Demesi de bardağı taşıran son damla oldu ve yine konuşmak yerine onu işten attı. Şimdi tüm bu olayları birlikte düşünelim. Askerler Paris'e geliyor, anayasanın oluşturulmasına yönelik bir adım atılıyor ve 16. Louis finansal danışmanını kovmuş, insanlar da açlıktan ölüyorlar. Paris'teki halk bunun üzerine kralın onları tekrar susturmaya ve durdurmaya çalıştığını anlıyorlar ve silahlanmaları gerektiğine karar veriyorlardı. Bu nedenle bastile gidiyorlardı. Bu da Bastil'in bir resmi. Bastil, politik tutukluların bulundukları yer olmasıyla ünlü. Sonuçta bu kızgın gürültü mevzu bahis tutukluları hapisten çıkarıyorlar. Ancak aslında Bastil'de sadece 7 tutuklu var. Yani orada binlerce politik tutuklu hapisten kaçırılamadı. Bastil isyancılar için bulundurduğu silahlar açısından özellikle önemliydi. Burada büyük bir cephanelik olduğunu biliyorlardı. Yani Bastil'e gitmeleri artık askerlere karşı çıkabilecekleri anlamına geliyordu. Fakat bu hareket aslında Fransız devrimindeki asıl karmaşanın başlangıcına sebebiyet vermiştir. Yıllar geçtikçe başlayan bu kaosun daha da kötüye gittiğini göreceğiz. Hatta Amerikan devriminden çok daha kötü katliamlar ortaya çıkmıştır. Çünkü bu devrim sırasında şehirlerde olan olaylar ve Fransızların birbirlerine yaptıkları gerçekten barbarcaydı. Bunu görebileceğimiz ilk örneklerden biri de Bastille valisidir. Bu adam... Öncelikle askerlerin saldırısına yol açmış, ancak en sonunda bir ateşkese varmak istemiştir. Çünkü gerçekten çok kişi ölmüştür. Ancak devrimciler onu ele geçirdiklerinde, onu bıçaklamış, sonra da kafasını kesip bir kaza geçirmişlerdir. Bununla da kalmayıp Paris valisine gidip onu da vurmuşlardır. Yani kısacası olaylar gittikçe kontrolden çıkıyordu. Fakat insanlar Bastille'deki bu olayı genellikle Fransız devriminin en önemli olaylarından biri olarak görürler. Bu yüzden günümüzde bile Bastil günü kutlanır. Bugün 14 Temmuz 1789'dur. Olayların gelişme hızını anlamanız için genel meclisin Mayıs'ta toplandığını söylememde yarar var. Mayıs-Temmuz. Tenis kortundaki toplantı Haziran'daydı ve söylediğim gibi Bastil'e girişte Temmuz'daydı. Şimdi de Ağustos'a geçelim. Bu sırada... Bu Milli Meclis, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin kendilerine uyarlanmış bir versiyonunu imzalamışlardı. Bu devir gerçekten bir devrim çağıymış. İlan ettikleri şey, İnsan ve Vatandaş Hakları Deklarasyonu adını almıştı. Ve Amerika'daki bildirgenin bir benzeriydi. Genel olarak bu bildirge her şeyi şu felsefi soruya göre yorumluyordu. Özgürlük, yaşam ve mutluluk arayışın nedir? Şu an Amerikan devriminden sözler kullanıyorum. Ancak zaten bu da Fransızların versiyonu. Sonuçta bir anayasa çıkartmadılar. Bu, onlara göre herhangi bir ülke veya anayasada bulunması gereken fikirler bütünüydü. Burada bu videoyu bitireceğim. Bu videoda Fransız devrimine başladık ve ileriki videolarda göreceğimiz gibi bu devrim gittikçe daha da kanlı ve daha karışık hale gelecek. En sonunda bile insanlara haklarını vermek konusunda iyi bir şekilde bitirmediklerini söyleyebilirim.